Elektrik faturalarına zam geldi. Yani bu zamlar size nasıl yansıdı? Geç, Geçen ay elektrik faturası 28 bin lira gibi fiyat geldi. Bu ay 64 milyar olarak geldi. E, Siirt'in bu kadar barajı olmasına rağmen e, bu kadar yüksek elektrik fiyatları hiçbir şekilde kimseyi tatmin de etmiyor, mutlu da etmiyor. Burada 50 tane personel var. 50 tane personelin maaşı fa farklı bir olay. E, bir işletme sahibinin Sadece burası değil, farklı yerler de var. Nasıl ayakta duracaklar kimse buna bir şey diyemiyor. Ee, kaç yıldır pandemiyle mücadele ediyoruz. Pandemi bitti, Siyirt'in yolları e, bozuldu. Pandemi döneminde yapılmayan yollar mekana açıldıktan sonra e, yapılmaya başlandı. 7-8 ay boyunca yollar bozuldu, müşterileri içeri alamadı. Sürekli farklı bir şey, sürekli işletmeleri, özel şeyi e, yerleri yani bu batırmaya yönelik e her şey ellerinden geleni yapıyorlar yani bunun ötesi yok burada 25-30 milyar kira ödüyoruz 50 tane personelimiz var her şeyi bırak 64 milyar elektrik yani vicdanen insanlar nasıl bunu kabul ediyor anlamış değiliz sabah geliyoruz ona kadar yukarı kata açmıyoruz niye elektrik faturası yüksek gelecek 11'e kadar müşteriye yukarıya alamıyorsun tezgahın ışıklarını açamıyorsun ee, bir şeyler yapmaya çalışırsın ama gelen fatura gene 64 bin 157 lira Faturayı Ç gösterebilir misiniz? Fa faturayı bu şekil Kıslamaya ne kadar giderse gidelim yani bu fatura gelecekse acaba kıslamaya gitmesek demek ki 100 bin liraya yakın bize bir elektrik faturası gönderecekler Fatih Sarıkaya benim ismim ne iş yapıyorsun Yani çi köfteciyim, tostçuyum Artık son demimi yaşıyorum neden abi elektrik faturalarından dolayı? Abi geçen ay elektrik faturam 2442 lira geldi. İki gün önce bana elektrik faturası geldi. Aynı malzemeler yanıyor. Aynı ürünler var. Aynı makineler var. 6.564 lira. Yazık günah. Ben bunu nasıl ödeyeceğim? Günlük 220 lira ben nasıl ödeyeceğim ya? O kadar kazanıyor musun abi? Keşke kazansam. Vallahi bırakıp da gidip başka yerde çalışsam daha karlıyım. Yemin ediyorum gidip başka yerde çalışsam daha karlıyım. Ne abi? Abi ne yapayım? ne yapayım? Bu zamlar karşısında ne yapacağız abi? Yapamıyoruz bir şeyler. Artık devam edersek, ettik, edemezsek de Allah rahmet eylesin, kapatacağız. Kapatacağız abi, mecburuz. Abi yok herhangi bir gelirim yok. Vallahi gidip de bir başka yerde günlük 50 liraya çalışsam Allah bereket versin ya. Gidip akşam evimde oturacağım. 50 liraya ben mutfağımı geçindiririm. Niye geçindiririm? Otururum en azından ya hiç de pahalı bir şey yemem, uygun fiyatı alırım, günlük giderim, evimde oturur yerim içerim. Esnaf mağdur, esnaf elektriğe mi ulaşsın, esnaf kiraya mı uğraşsın, esnaf vergiye mi ulaşsın? esnaf esnaf yani kendi evini geçindirsin, esnaf ne yapsın neyi yapmasın. Yani kiranız ne kadar, kiradan daha mı çok yani? Kiradan çok çok fazla canım. Sen ne diyorsun? Elektrik, yani bir şey diyemiyorum artık, yani söyleyecek sözüm yok. Hakikaten sözleyecek sözüm yok. Şu anda sadece bize bir elektroşok verilmiş bayılmış durumdayız abi bittik. Bak soğuk. Bir tane tek çalıştırıyorum zaten o da bir tane tek makine var. Al abi soğuk buz gibi. Ne var? Kısıtlamaya Abi tabii ki kısıtlamaya gittim. Abi bak elektrikler yanıyorum orada. Hiç biri yanmıyor biri. Yok karanlığa gömüleceğiz. Böyle daha güzel. Artık yarın öbür gün nostalji olarak gaz lambası yakacağım abi ben. Vallahi elektrik fomuyla bitireceğim. Gaz lambası daha iyidir, daha ucuzdur. Eğer gaz bulabilirsek. Değil mi? Mazot olsaydı mazot da pahalı. Ne yapacağız? Adım Emir Yıldız. E, Siirt'te Milano Kafe işletmeci sahibiyim. Kafe işletiyorum. Bu ay 22.000 lira civar küsür civarında bir fatura geldi. Geçen aylara göre %127 bir artış var. E, diğer aylarda 9.000, 9.500 gelen faturam bu ay 22.500 lira geldi. Yani bu artıştan dolayı dükkanı kapatma ihtimalim çok yüksek. Bayriyeten de e, şunu belirtmek istiyorum ki e, nasıl geçineceğiz, nasıl bir ekonomik krizle ile karşı karşıyayız, bunu da e, nasıl bir süreç içerisinde olduğumuzu da bilmiyoruz. gösterebiliyor Tabii ki de faturamı gösterebilirim. 9.700 gelen fatura geçen ayın bu ayda 21.363 lira 10 kuruş geldi. Zamanla baş etmeyi düşünemiyoruz ki bundan dolayı dükkanı kapatıyoruz ve satıyorum dükkanı. Ee, i̇nşallah alıcı çıkar diye umut ediyorum. Yani demek istediğim bu. Ee, zamlardan dolayı satışa çıkarıyorum dükkanı. Zaten faturadan da belli oluyor. 21.300 lira az bir fiyat değil, az bir maddi para değil. Kiramız aylık e, 4.400-4.500 civarında. E, aylık 21.300 lira elektrik faturası geliyor. Yani biz full elektrik faturasına, devlete ve mülk sahibine çalışıyoruz. Öyle söyleyebilirim. Normalde ben 10 e, yıldır elektrik faturası ödüyorum. Fakat son 2 ayda o kadar fahiş fiyatlarla karşılaştık ki hani bu hesaplamalar neyin üzerinden yapılıyor anlamadık. Şimdiye kadar e, 180-190 TL aralığında gelen elektrik faturası bu ay bana gördüğünüz gibi 600 TL olarak yansıtılmış. Yani evde de kullandığım e, elektrikle ilgili malzemeler hep aynı. Hani bunları neye göre bu hesaplamaları yapılıyor? Bu uygulama nasıl yapılıyor? Biz de hiçbir şey anlamadık. Vatandaş olarak aşırı derecede mağdur duruma düşüyoruz. Bir an önce bu işin bir önlemini istiyoruz. Bu fahiş uygulamalarla vatandaş böyle sıkıntılı bir süreçte daha da bir mahvediliyor. Dolayısıyla baya bir mağdu durumda kalıyoruz. Gördüğünüz gibi ya her zaman 150-200 TL gelen fatura 600 TL olarak gelmiş. Bir an önce yetkililerimizden bu işe bir önlem almasını istiyoruz. Böyle bir talebimiz var. Benim ismim Uğur. Burada gıda üzerinde çalışıyoruz. Yani kuru gıda, temel gıdalar satıyoruz. Yani geçen ay kıyasalarda şurada fatura var. İkisi de burada zaten. İki katıdır yani şu an. 300 2 katından daha fazla. Biz burada ne yaptık? Kısıtlamaya gittik bu yüzden. Sobamız vardı onu da kaldıracağız artık. Bu lambaları kapattık. Yani her türlü şeye kısıtlamaya gidiyoruz. Yani bu çok fazla geliyor bu şekilde. Esnaf zor durumda yani. İyi e yani geçen ay geçen ay kullandıklarımızla bu ayda aynı yani. Ekstra da bir şey koymadık buraya. Yani faturaya baktığımız zaman biri 333, biri 945 TL geliyor. Yani hiçbir Fazladan bir makine olsun, bir şey olsun koymamışız yani. Geçen ay neyse aynı şekilde kullanımıza devam ediyoruz. Ama bu şekilde iki kat fatura geldi yani. Vallahi faturalar karşısında esnafın yapacak bir şey yok. Yani en azından biz devletten bekliyoruz bir şeyler yapmasını. Yani bizde olan bir şey değil sonuçta. Biz burada ketiyoruz. Ama bu şekilde de çok fazla tüketim oluyor. Bir diyecek bir şey yok yani. Ne söyleyeceğimiz gibi. yani esnaf çok bir zor durumda yani. Sadece bu faturalar bile esnafın... Yani zaten iş yok bu dönemde. İşler bayağı zayıf. Bir de faturaların yüksek gelmesi... Aynı şekilde bu arkadaşlarımız da yani esnaf hepsi şikayetçi aslında 200 milyon gelene 600 milyon gelmiş bizim bir arkadaş var diyor bana 64 milyar elektrik faturası gelmiş yani normalde 18 falan geliyordu ona yani bahsettiğine göre 64 milyar geliyor şu an. Yani bu şekilde zaten adam o kadar kar etmiyor ki orada. Ben plastik ambalaj üzeri çalışıyorum. Fırat Tunç işyerin sahibiyim. Geçen ay UFO'yu yaktığımıza rağmen 210 liraya geldi. Biz dedi de kısıtlı kullanacağız. Kısıtlı kullanmamıza rağmen 640 lira elektrik faturası bana geldi. Bir UFO'yu yakıyorduk bir de iki tane ampul. Başka hiçbir şey kullanmıyoruz. Artık 640 lira ödeyecek durumda olmadığım için ben UFO'yu kaldırdım. Artık kullanamıyoruz elektriği. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Biz esnafız burada helvacılar içerisinde. Giyimcilik yapıyoruz işte. Azizcan, geçen ay 180 geldi, bu ay 900 geldi. 5'e katlandı, 4'e katlandı yani. Hiçbir şey yok, bir elektrik sobamız var, onu da yarım yamalak açıyoruz. Valla biz de şaşırmışız artık ne yapacağımızı ya. Bu şekilde giderse Allah hayretsin yani şu an sattığımız malı alamıyoruz artık etmiyoruz maalesef Gerçekten edemiyoruz sobayı açmayı cesaret edemiyoruz İlk önce Mehmet Polat'ım Sirtan kiracıyım ne bir e, yardım alıyorum ne bir şey alıyorum Aa, Kiram 700 milyondur ee, aletik faturam e, 400 e, 300 e, küsur geldi 2 ay önce bu ay daha ke kesilmemiş bakalım ne çıkacak Adım Abdullah Gezer babam hastadır yani kiracıyız bu ay başına 700 milyon para geldi. Ben 2'de 500 milyon para geldi. Bu nereye kadar yani gidebilir? 200 milyondur, 180 milyondur. İyiydi yani. Şimdi hani çok geliyor. Bu ay başına ne kadar gelecek biz bilmiyoruz. Zor durumdayız. Bir de kiracıyız. Babam hastadır. Gidip geliyoruz hastaneye gidiyoruz. Ben aslafım, Rıdvan Alçı'dır adım. 2 dükkanım var. Bir dükkanıma ufak bir katerinatik var. 365 milyon gelmiş. Önceki ayda 190 geliyordu. İki katı fazla olmuş. Valla esnaf herkese de çok gelmiş. Bazılarına 700-800 gelmiş. Yani bu ne olacak böyle? İki kat daha fazla olmuş. Başkaları baksın bu duruma yoksa böyle olmuyoruz. Bak iki gündür kaçamıyoruz kateratiğimizi. Üşü, üşüyoruz, soğukta bekliyoruz. Pahalıdır ceyran. Valla biz de zaman idare ediyoruz. Ha vallahi. Vallahi faturalar bizi mahvediyor. Bu ay çok pahalı gelmiş. Kısım başkanlarımız kimse indirseler iyi olur. <gülüyor> ha vallahi. Abi ben Fatih Süleyman Çavuşoğlu. Helvacılar Çarşısı'nda şu anda. Çay ocağı işletiyorum. Abi elektrik bu, faturası ne kadar geldi? Önceki ay ne kadar geldi? Bu ay ne kadar vallahi geldi? Vallahi yani zaman geçtikçe bayağı şey. Bu son gelen faturayı görüyorsunuz. Elektrikleri kapattık şu anda. Çalışamıyoruz. Esnaf olarak çok mağduruz. Geçen ay 530 liralık bir faturamız geldi. Küçücük, daracık yerimiz görüyorsunuz zaten. Şu anda da 1 milyar 237 lira bir faturamız geldi. Nasıl ödeyeceğiz, nasıl yapacağız, zaten işler durgun. İşler de yok. Biraz durgunluk var. E nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Yani biz tam destek beklerken üzerimize yüklemeler geliyor. E bunun tabii ev geçindirmesi var, şeyi var. Cartı var, cırtı var. Yani iş yapamıyoruz. Yani tam böyle mağdur durumdayız. Yani herhalde elektrik faturalarımızı yatıramaz. Herhalde kesilecek. Bilmiyorum yani nasıl olacak biz de bilemiyoruz. Yani kapat e, Kepek e, kepek indireceğiz yani açıkçası. Yapabilecek bir şey yok artık. Yani yetkililere sesleniyoruz. Yani buna bir çare bulsunlar. Bir şey yapsınlar artık. Yeter artık. Yani 1 milyar 200 237 lira bir çay ocağına bir elektrik faturası sizce nasıl olur? Ben 10 günlük cüro 1 milyar 237 lira bir ciro yapmış değilim. Ben nasıl kendim gidiyorum? Evim kira, burak kira. Çok mağdur durumda, çok zor durumdayız hani.